Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Fallout 4'e Osman'ın maceralarına baştan hoş geldiniz. Uf Preston Garvin'in yüzünden de kafasından da o ışık gelirken ee, devam ediyoruz maceralara, evet. Eee... Rahat olun, rahat olun. Ben sizi rahat rahat bir yere göndereceğim. Şimdi ben bunları böyle farklı farklı yerlere ayarladım ama benim bir çevreye bakmam lazım. Burada acaba senin görevin var, okey. Senin görevin var mı acaba? Var. Ya görevi olmayan birisi lazım. Hoş zaten 7 kişi varmış toplamda burada. Yukarıdaki abi belki aşağıya çağırabiliriz. Çünkü ıı, bizi farklı yerlere yollama mı gerekecek? Selam. Sen sen yine şey yapıyorsun. Okey. Yukarıdaki abi var mı? Selam hocam. Hocam selam. Sen burada güzel nöbet tutuyorsun. Yalnız buranın defansı hala hazırda 54. O yüzden sizi başka yere yollayacağız. Sen tedarik hattı kuracaksın. Nereyle? Korunaklı tepeyle ve aynen böyle küçük bir tedarik hattımız olacak. Hadi bakayım gitsen oraya. Su altı mı? Su neden altı ya? Aa şeyi tamir etmedik diye mi? Şu tamir edilmemiş halde mi? Allah Allah. Neden ki? Altı alması lazım lan bunun. Sen, sen çalışıyorsun hocam. sen açman mı lazım benim? Tamir et diyor. Ay, kavucuk yok ya. Allah kahretmesin hiçbir yerde kavucuk yok ya. Tamam, buraya döneceğiz. Buranın, buranın şeylerini halletmemiz lazım. Buraya döneceğiz. Evet abla, nasılsınız? Nasıl gidiyor? Hayat nasıl? Evde neler yapıyorsunuz? Sınav sonrası hayat nasıl? Sınava giren hafetlerim için. Şimdi biz şöyle bir de bakalım. Bilgi. Ee, görevler neler var? Bunları bunları yaparız. Şu an değil mi? Uydu istasyonunu araştır. Uydu istasyonunda beni yerler. Mekanik tehdit bizi aşar. Tanyeli sırtı başka bir yerde, başka bir haritada hocam. <gülüyor> Far Harbor'da oraya gitmeyeceğiz. Kolej meydanını temizleyebiliriz ama ya. Kolej meydanını temizleyebiliriz. Atışın kenarında. Finch şunu, şunu da yapabiliriz aslında. Oberland istasyonu nerede burası? Tüya. Tamam bu bölümde de böyle güneye doğru gidelim biraz. Bu bölgede de güneye doğru gidelim. Ne olacak? Ee, ama sen, sen ta doğudasın ya. Ama hep çok doğuya gittik. Çok doğuya gittik. Seni biraz Finch çiftini birazcık keşfedeceğim. Ya da ya dur be fil çiftliğine gidelim be. O adamlar uzun süredir bizden yardım istiyordu. Osman iyice şey oluyordur. Sizi sonrası yapacağız. Sizi, sizi sonra yapacağız artık. Yine tabii kaçırılan oğlumuzu unuttuk. Ee, bu topraklara medeniyeti getireceğiz. Çiftçilik yapacağız. Ticaret yapacağız diye. Ee, <gülüyor> Osmanlı oğlunu bir kenara bıraktık. Neyse onu sonra hallederiz. Şimdi güzel şey bunun mermisi var. Bunun güzel mermisi var. 259 mermisi var. Ee, şu silahın 342 mermisi var. Bu silahın mermisi var ama çok da önemli değil. Bir de şeyimiz var. Kim ha sen geldin ulan var ya sen gece ne kadar güzel geliyorsun ya. Gel bakalım hadi gel. Fint çiftliğine gidiyoruz. Aha şeyimiz geldi. Dostumuz geldi. Selam. Evet evet oraya gittim orayı da halledeceğiz bir ara. Şimdi. A sen kimsin? Federik kimsin? Ha sen buradasın zaten. Sen neden dışarı çıktın ki? Neyse hadi git bakayım sen. Wow. Sen dükkan o dükkana bakıyordu zaten. Bu nereden geliyor ki? Listen Garvey ne diyorsun abi ya? Enstitü hakkında konuşmamalıyız abi. Enstitü kaçar falan. Enstitü gideer yedi, yedi harfler hakkında konuşmayalım. F daha iyi bak F ne güzel 5 harfli öyle 7 harfli falan değil ne güzel. Burayı temizlemiş miyiz burayı temizlemiştik. Ya son iki video pert oldu ya. O da canımı sıktı yani. Hoş video kanalda iki gün videosu sıkıntı değil de yani güzel videolardı. Sonuçta bir de uğraş var orada. Birisi 40 dakika, birisi yarım saat falan böyle 70 dakika çöpe gitti gibi bir şey oldu. Böyle bir canım sıkıldı ama teşekkürler apaplarım ee, yorumlarınız için. Ta taziye mi diyeyim artık? Ta taziye sizleriniz için çok teşekkürler. Neyse bir şekilde at atacağız Evet, kaoçu ihtiyacımız var. Kavuçuk lazım. Lastik mastik bir şey toplamamız lazım. Şurası neresi ki? Şurası mezarlık mı? Mezarlar şimdi gitmeyeceğiz. <gülüyor> mezarlığa özel bir bölümdeki gideriz bir gecede mezarlıkta geçiririz bir gecenin mezarlıkta geçiririz ya hakikaten oğlum senin hiç bir konuda şikayet etme hakkın yok ya yani <gülüyor> şu an üzerine baktığımızda gel lan A ben ya takım elbiseyle dolaşıyorum ha takım elbiseyle dolaşmayayım ben bu arada her zamanki gibi e, şeyleri alıyorum tabii ki e, silah isim tavsiyelerinizi teşekkürler bu arada verdiğiniz tavsiyeler için de. Onları kesinlikle kullanacağım. Bu silah bunları giyemezsin. Evet, bunları giyebilirim. Ha! dur gözlüklü gaz maskesi değil. Kardeşlik üniforması, gemi kaptan şapkası. Lorenzo'nun takı bunları şey koyacaktık ha. Bunları Kovanın trenin dibindeyiz. Girip Kovan'daki insanları giydirelim. Ben ne gözlük giydim? Gözlük giymedim. Şimdi gözlük giyeceğim. Heh. Heh. <gülüyor> Hadi bakalım. Ne ne neye benziyoruz şu an? Ait be Osman. Eski bedestiline geri döndü. Yani yine bedest görünüyordu tabii ki ama bir süredir bu kıyafetini geri dönmemişti. Om. Şu ikil ne kadar bedest bir ikil ya? Lütfen şöyle şey yapın ya. Şöyle görünelim lütfen. Dur, dur, dur. Hayır. Hayır. lan. Ha? Şu ne kadar BDP ikili ya? Ya şöyle şey yapamıyor muyuz? Ha, i̇yice uzaktan şey yapayım ha? Şu ya abi dur, dur. Bunu, bunu başaracağım, başaracağımı inanıyorum. Dur lan hareket etme. Hareket et, hareket et be oğlum. Hareket et be sağ, sağ tarafında kal lütfen. Ha? Dur, ha şöyle mi? Hate be, evet. İşte <gülüyor> işte bu, işte bu görüntü. İşte bu, ne kadar badass bir görüntü bu ya. Bitir mi kiliyiz biz şu an? Çorak topraklarda gezip suça son veriyoruz. Lan, ne oluyor oğlum? Nereden geliyorsunuz lan? Hayda, buraya gel buraya gel. Preston, aa bu. Geri zekalar çok da şey değilmiş. Abicim. Neyim lan Boynuzdan büyük işlere kalkışıyorsunuz ya. Nerede? Aa Preston'a diğerini öldürmüş herhalde. 10 milimetrelik mermi. Ne güzel şeyler geldi. Boru tabanca. Oh. Ben bunu ne güzel de şey yaparım. Kargaları güvenmeyin arkadaşlar. Boru tabanca. Bir tane daha vardı sanki ya. İki kişi mi sadece? Bunlardan yine saldırdı. Buradan evet. Buradan defansı az diye. Neyse defans az olsun hiç sıkıntı değil. Bu tarıtlar var ya muazzam çalışıyor. Bizim tarıtlarımız bile değil. Hala aynı tarıtları kullanıyoruz. Ele geçirdiğimiz şehrin tarıtlarını kullanıyoruz. Bunları da hala çal diyor ya. Çalıntı değil oğlum bunlar. Bunlar benim normalde. Ben buraya ele geçirdim yani. Bunları bir türlü düzeltme var. Neyse evet selam hoş geldiniz. Ben hoş, hoş geldim. <gülüyor> Toparlayayım hemen selam. <gülüyor> ben sizi bir giydireyim. Selam. Evet bir takas yapalım. Sizi bir giydireyim ben hocam. Bunu alırım ama. Bunu kullan bakayım. Bu nasılmış? Çok da iyi değil. Evet dışarıdan yine güzel şeyler yapıyorlar. Ee, gazeteci şapkası bu benim senin değil bu arada. Bir bunu vereyim sana. Hadi bir de bu kırmızı bronz takım elbiseyi giydir. Kırmızı değil, kirli bronz. Hah! Hah, çok iyi hocam, harika görünüyorsunuz, muazzam görünüyorsunuz. Burası var ya, burası müthiş görecek. Gel bakayım sen buraya. Gel bakayım bir takas yapalım. Yine şişe kapağınızı ve tokanızı alırım. Fötür şapkan varmış zaten. Senin sadece böyle güzel bir. Ee, aynen bronz takıyorum bir seyhted. Dur lan ben mi giyiyordum? Bronzu ben giyiyordum sanırım. Sen senin mavi takıyorum bir sey ihtiyacın var ki bakayım bunu. Harika müthiş. Var mı burada başka birisi? Yok. Gel gel hepinizi giydireceğim. Hepinizi giydireceğim de böyle küfür ediyormuş gibi oldu. hallederim kardeş. Arkadaşın sen dövmeye <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Çok öyle bir hava yandırdı Preston. Bam bam bam gelip böyle şey yıkanmış pembe giysi. Bunu giyebilir misin? Sen <gülüyor> onu giyme. Sen onu giyme. Temiz siyah şey verelim sana. bunu giy. Bunu <gülüyor> Teşekkürler, görüşürüz. <gülüyor> Selam. Yeah. I want to trade a few things. Of course. Bunu alırım. Bunu da alırım. Alın bakayım size. Sana sana buruşuk fütür şapka. İlk önce giy bakayım buna. Aferin. Sonra dövülmüş fütür şapkamı. Al bunu giy. Bunu var. Sen var ya seni. Şey yapacağız biz. Temiz siyah süt. Aynen. Sen artık buranın mafyasısın. Her yerin bir mafya ihtiyacı olur. Hepinizi gelirdim mi? Güzel. Ee, görevi olmayan insanlar var mı? Sen, okey. Sana tedarik hattı kuruyoruz. Sen nereye gidiyorsun biliyor musun? Kesecellen yollar tarihlerasına gitmiyorsun sen ya. Kızıl red... Kızıl roket... Kangmin istasyonuna gidebilirsin. Aynen Abernethi çiftliğine de gidebilirsin. Çünkü oraya bir daha uğrayacağımı sanmıyorum. Dünyanın diğer ucundaki bir yer. Başka kim var burada? Sen, senin işin yok. yok. Var senin işin, affedersin. Sana verecek iş yok daha doğrusu. Deezer. Deezer'e iş verebiliyor muyuz ya? Gerek yok, limonata yapsın dursun. Hocam selam sen buradaydın sen çiftçisin zaten. E siz iyisiniz şunu alayım mı? Lan burada kavuçuk bulurum ben ha. Dur kavuçuk ne neyde kavuçuk var? Dur lan. Sen de kavuçuk var mı? Yok ama vida var o yüzden. Ya kavuçuk ve çıksın ya birinizden. Boston'un sesi hiçbir işime yaramaz, abrak süt temizleyici, ooo antiseptik rafi biber Yok mu abi, kauçuk mu, kauçuk mu ya Hiçbirinizde. ooo dişli bir daha yay, harika. Yok mu ya, bir şey hakikaten. Bu güvenlik raporu, Ha, o şeydi, iki. Buradaki şeyi açamadım mı ben hala? Hedeften çal, ya ne çalması gari, burası benim ya, benim, benim, bu bütün yer bana ait ya ara al diyor. Kavuççuk arıyorum ya, hiç birinizde yok mu ya? Sakız asker kepimi. Alayım. İşim yarar. Ya plastik bir şey yok mu ya hiç birinizde? Çalar saat sen, seni alamıyorum, sen bir şey değilsin zaten. Bu da hakaret gibi oldu. Sen ne ki zaten? Sen senden ne var ki? Sen ne ki? Bir şey değilsin sen. Hocam kauçuk yok mu sizde ya? Peynirli makarna da kullanırdırız olur. Sen de vardır kauçuk. Sen de vardır. Sen oyuncaksın. Hayır yok. Ya neden bu kadar otantik oyun oyuncular yapıyorsunuz? Biraz dandik yapın ya, kauçuk olsun ya oyuncakta da. Hayda, ulan hiç kauçuktan zora gireceğimi düşünmezdim Fallout'ta ha. Cerrahi tepsi, alüminyum, işimize yarar. Ya yok mu abi? Bir kauçuk, kauçuk yok mu ya bir şey? Kemik testeresi. Bunda da kauçuk yok ya. Sende kauçuk yok. Plastik var. Sende de yok. Sende de şey yok. Anlaşma bildirgesi mi? Bu ne ya? Mütabakat güvenli bir yer. Geçmişte başımıza gelen olan kötü olaydan hiçbir orada olmayacak. Fakat hepimizin yapması gereken bir iş var. Bunu ağızdan ayıza yayılmalıyız ki her hafta onlarca insan buraya gelsin. Ve onlarca insan da tuzağa düşürelim. Hoş karşılama yapın. Fakat sakın ziyaretçilerin rahatını bozmayın. Ziyaretçilerin arkadaşlarına getirmeleri için doğacak fırsatları kesinlikle kaçırmayın. Asla sentetiklerden bahsetmeyin. Asla enstitüden bahsetmeyin. Yanmış dergi yanmış. Aaa dergi. Ulan hadi sen kaliteli dergi ol da kauçuk çıksın be. Ne ka... Neden bunu şey parçalayamıyorum ki? Yanmış dergiyi parçalayamıyorum. Hayda. Ulan neden kauçuk yok ya? Kediyi parçalayalım kauçuk. Bu aşkı ile. Sen ki hiçbir yerde kavuşup yok. Tamam sıkıntı değil. Ben buraya bunun için gelmedim zaten. Ben buraya yatmak için geldim. Burada yatamıyorum, burada yatamıyorum, burada yatamıyorum, burada da yatamıyorum. Neden yatayım ki? Ya, yatmaya mı ihtiyacım var benim? Ya, yatabileceğim bir yer biliyorum. Yat bakayım burada Osman. Şöyle 6 saat uyuyup sabah gelsin. Sabah günün ilk ışıklarıyla yola çıkalım. İyi dinleme Teşekkürler. İyi dinlendim gerçekten. İnsanın evin evin beni mi izledin lan sen oraya oturup böyle şuradan beni mi izlerin ya? Ne kadar creepy şeyler var ya. Neyse dur bakayım. Dizer limonata bakayım. Hey evet, isterim. Limonata al. Teşekkürler Dizer. Limonatamızı da aldık. <gülüyor> E limonata. Ne güzel. Aa, ben bunlardan yapışkan yapabiliyordum değil mi? Yapışkan nerede yapıyorduk ya? Buralarda yapışkan yapacak bir şey var mı? Yok. Yapışkan yapacak bir şey yapabiliyor muyum peki? A şey yapabiliyor muyum? Defa defans. ha su lazım burada bize. Tamam dur. Burayı, burayı bir şey yapacağız. Su. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. İşaretle abi. Dur. Işaretli, ha. Neden ilk önce şey yapıyorsun? Beton da yok. Ay Hiçbir yerde beton da mı yok? Kaynak açısından büyük sıkıntılar çekiyoruz. Büyük sıkıntılar çekiyoruz. Neyse. Madem finç çiftliğine gidiyoruz. Bir şekilde hallederiz. Ulan benim ağırlığım nasıl bu arada? 230'da 174. Güzel aslında. Güzel. Ben madem şey yapmışken buraya bırakayım hurdaları. Yok Hurdalarım yokmuş zaten. Silahlarımı bırakmam lazım. Tamam şöyle yapalım. Şöyle haritayı açayım ben. Şuraya gideceğiz zaten. Keseceğin yollar tarlasına na gideyim önce. Ondan sonra ee, şey yapayım. Şey yapalım. Diğer tarafa geçelim. Fint çiftliğine geçelim. Şu eve bakmıştık sanırım hiçbir şey yoktu. Şatkarımız bu. Şu silahı değiştireceğiz öncelikle arkadaşlar. Bunu bana hatırlatın. En azından ya, ya geliştireceğiz ya değiştireceğiz. He, burada şey var. Okey. Burada temizleyebileceğimiz bir ev var. Hadi bakayım temizleyelim o zaman. Gel Osman. Şey gel. Preston. Garbi. Bombacı Garbi. Neredesin lan? Ay. Lan çekil önümden. Git şerefsiz kan böceğine. lanet kan böcekleri Allah kahretsin sizi Ah! öy, nefret ediyorum sizden vur vur nereye gelirse vur Yeter ki vur Lanet şeyler kim atışıyorsun yiyorsun Preston kim var orada? Ha bir tane bir şey daha var orada. Ne o? Ne o? Daha fazla böcek mi var orada? Seslerini duyuyorum söylemeyeyim. Ah! ha orada. Lanet şeyler ya. Şurada bir kaydediyorum ben ne olur ne olmazım. Nefret ediyorum ya onlardan. Kabaktan kabak. Ah! Yapabilir miyiz acaba? neden? Ha, şimdi hocam. Al bakayım ilk önce bu. Ha. Press'in bombacı ölmüyor bu. Ölü sayarım. Oh be herkes harcadık. Meri satın, ulan burada da şey varmış ya. Sen lütfen bir sessiz ol. Margaret'in notu patlama kıyafeti mi? Ne? Patlama kıyafetini ne lan? Ağır, hasar direnci 1. Neyse. Tamam Margaret'in notunu bir alalım bakalım. Şimdi, ya bundan nefret ediyorum. Margaret'in notunu aldıktan sonra yani doğrudan okuyamıyorum. İlla ki gelip böyle holotape'lerin, anahtarların her şeyin arasından onu bulup okuyacağım. Neyse ki şu an çok fazla öyle bir şeyimiz yok. O yüzden Margaret'in notu burada çıkıyor. Ama yani, mesela 76'da biraz daha iyi bu. 76'da çok daha pratik. Çok daha pratik bu olay. Anne, Russell bir günden fazla bir süredir kayıp ve ben gitgide daha da endişeleniyorum. Sana anlatmak için bekleyecektik fakat kayık kulübesinde savaş öncesinden kalma eski bir holotap bulduk. Kayıtta sanki kanalın sonundaki boşalma sistemine birisinin bazı kimyasalar gömdüğünden bahsediyordu. Russell onları tüccarlardan birine satabileceğimizi düşündü. Aldığımız kapaklarla da başka bir angus olabilirdik. Sana anlatmadık üzgünüm. Sadece sana sürpriz yapmak istedik. Fakat bugün ikinci bir böcek gördük ve sanırım bir şeyler yanlış gitti. Bu yüzden gidip onu arayacağım. Endişelenme hızlı bir şekilde bakıp hemen geri geleceğim. Marci Ah Marci Vah Marci Ne yaptın sen ya? Ne yaptın kızım ya? Ne oluyor lan? Ham böceği iğnesi dur. Plastik bıçak mı? Kauçuk olabilir mi acaba burada? Yok bu plastiktir herhalde evet. Kauçuk değil. Ama masa ventilatörünü alırım. Mühürlü sandık mı? Neden mühürlü lan bu? Nice. Oo Ooo. Par parça testirli bomba. portut Hair trigger Pipe Pistol. Bu neden böyle? Ya? İlginç. Okay. iki tane yani yokuş kası değilmiş. Sönük top. Ne bu? Aaa Kavuçuk bu. Ah Kavuçuk üç tane hemde. Sabun doldurum. Güzel. Kasayı da açalım. iyi çıktık buradan. Bu da bereketliymiş. Ya tüh. Neyse 99'dan fazla tokamız var artık rahat rahat. İstediğimiz şeyi açabiliriz. Osmanla çok iyi geliştik. Açıkçası bazı bölümlerde çok takılmış olsak da zaman içinde süper geliştik ve bu durum çok hoşuma gidiyor. Çünkü hakikaten Veri Hard ile oynuyoruz ve ağzımızı burnumuzu kıracak seviyede her şey. Ben seni buradan... Ben seni Sıkıntı yok. Ama bu kadını buradan götürüyoruz çünkü gerçekten gerek yok buna burada. Seni izninle havuza atacağım. Havuz diyorum. Arkadaki göle atacağım çünkü... Burayı artık ben aldım, el el geçirdim. Ya birazdan eli geçireceğim ve istemiyorum yani burada ölü bir birey. Hiç istemiyorum evin içinde. O yüzden sen lütfen şöyle balıkları bir yem ol, seni kullanırız bir şekilde. Bu sarı boya, boyaları alırız. Bakalım evin içinde başka bir şey var mı? Patates, çipsine gerek yok, kevgire gerek yok falan filan bunların hiçbirine gerek yok. Sen nesin? Tansiyon aleti. Bomba yapmışlar. Ya. Bomba varmış burada. Telefonu alırım. Neyse salyangoz, tomurcuk vazomu. Bu mısır. Ekeriz. Hah şurada. Tuffington kayıkhanesi bölgesinde artık atölye kullanabilir. Harika. Nasıl türlü mü? Yok. Çorba içecek. Ben şey yapamıyor muyum ya burada? Çok ilginç. Ben burada şey mi geliştiriyorum gerekiyor acaba? Sanki yapışkan yapabiliyordum ya. Neyse. Aa, madem artık buraya kullanabiliyoruz. Ben şöyle. Ha dur. ilk önce buralara bakalım. Burası kayık. Bu ne lan? bunu Ağırmış. Neyse artık bunu şeyleri bırakacağım. Buraya gelen... Okey. Neden her yer kildi abi? Kimse yaşamıyordu ki burada. Ay. Şöyle bozayım ben bunları. Başka bir şey var mı burada? Benim ha, ağzıma tükülecek diyecektim. Ha. Boru tabancası. Tamam, boru tabancası. Kimi öldüreceksin sen ya? Pompa'yı da alalım. Ha, harika. Hybrid Revolver. Oğlum, çok iyi şeyler geliyor ya. Arkadaşlar, çok iyi. <gülüyor> çok iyi. Tamam, ok. İtirazım yok. Ya güzel. Buraya bunu yaptığımıza göre ben. Ay, burası güzelmiş ha. Bu kayıkhaneyi bir şekilde kullanırız. Şimdi kavuç çıkarabilecek bir şey var mıdır ya acaba? Yoktu herhalde yani. Ne var ki? Yok üzerinden şey çıkmıyor. Yok ama bayağı vida çıktı. Evet çöp tenekelerini kullanmayacağım çünkü zaten her yer çöp. Aha beton aha beton oh be beton. Şöyle de yok edeyim. Oh beton şimdi burayı genel yerleşim ağına bağlayacağım için. Aha kavuçuk, oh be. Ya benim nasıl kavuşuğum yok ya. Şeyde o kadar tek, ha e, ok tam, onları bir halledeceğiz. Tamam, kavuçuk sorununu çözdük diyebiliriz. Ee, Korunaklı tepede bol bol tekerlek vardı, şey tekerleği vardı, araba tekerleği vardı. Onlar üzerinden çözebiliriz kavuçuk problemini de. neyse şunu şu şu gördüm az önce ben yok ki? Şöyle yapmayı düşünebilirim şunu. Jeneratör yapabiliyorum harika. Yukarı koyabiliyor muyum jeneratörü? Evet koyabiliyorum. Cineratörleri geçtim peki, şundan koyabiliyor muyum? Yapamıyorum. Seramik, daha dur. Seramik var lan burada. Seramik var. Bu ne? Çakmak. Ay, okay. Hop seramik. Hop seramik. Bunu yapamıyorum. Lavabı bozam. Ha, bozamıyorum çünkü bu geldi. Okay. Harika. Eskiden tell, tel yapmak için bakır gerekiyordu. Çok sinir bozucuydu çünkü tel yani. Hiçbir işe yaramıyor aslında. Yerleşken açıldığı zaman yeni yerleşimlerin dikkatini çeker. Burası açık artık değil mi? Asker radyo kulesini sal şu an. Burası açık değil mi? Evet açık. Ben burada bir saat ile uyuyacağım. Harika, iyi dinlemiş hissettim ve birazcık kendime de geldim. Ya yine lanet böceklerle uğraşıyoruz ya. Nefret ediyorum onlardan. Şurada bir kanal puan var dedi. Bakalım bir şey de gösteriyor mu bunu. Yok. Bu Anmarkt'tı. Okey, şuradaki kanala bir gidelim. İçeride bulduğumuz notta burada bir kanal var dendi. İşte ben bu arada böyle şeylerden bahsediyorum ya. Yani görev falan değil bu. Bir şey değil. Aslında çok küçük bir olay. Ama Skyrim'de ya tüküreceğim ya. Lan. Am. Oh. Skyrim'de abi orayı onu araştır. Bunu araştır. Bak burada ne varmış diye gösterdikleri birçok olay burada quest değil. Çünkü neden quest olsun yani? Anladınız mı? Doğal olarak quest olması gerekmiyor zaten. Hah. O bu ne lan? Ay çok pis koktu Preston. Ne yapıyorsun ya? Beyaz top mu? Beyaz topta bir şey yok mu? Yok, plastik var sadece. Bun daha bitmediler lanet şeyler. Ah! Oh be! Öyle düşersin şerefsiz. Anda fazlası geri. Allah Kahretmesin. Siz ya. Preston'ın kolu mu kırıldı? Yok. Hepsi gitti mi? Nasıl da buraya bağıtma. Çok bariz bir şekilde düşmanımın orada olduğunu görüyorum Preston. Düşman bizi göremiyor sanırım. Şöyle vaat edeyim mesela. Bak buradayız diye. Neyse boşver düşman bizi görmüyor. Bazen efsanevi doğardı burada. Şimdi doğmadı çok ilginç. Halbuki Legend şey değil. Aaa ulan çok kötü. Şey Moldan'a geldik. Moldan'ın drenajına girdik de duvar var. Nasıl geçtiysek artık duvarı. Okey, o Preston çok cool görünüyor, lazer tüfeğin ya. Her defasında söyleyeceğim, Allah kahretmesin misin. Okey, dur. Hehehehe. <gülüyor> i̇şte 10 milimetreliğin otoritenin. Ah, oh, oho oh. İşte otorite, işte otorite kahve kupası mı? Gelim ben deli ama ben bu böceğin hiçbir yerinde kahve kupası görmüyorum. Yani, okey. Bir de hani şey bir böcek değil. Okay, yutmuştur, şey olmuştur falan filan. Shh. Preston, mayınlar var, dikkatli ol abi. Ben şöyle bir sevleyeyim ne olur ne olmaz. Ağzımız. Preston, Preston. Daha fazla birileri mi var acaba burada ya? Şuraya bir girelim bence. Bence birisi kalmadı burada. Okey. Şimdi burayı açamıyorum. Hack yapmam lazım. Hack bizim işimiz. Easier Nathan behind prayers. Passes profits points. Um, benzerlik 3 writer olabilir mi acaba? Yes. Evet. Yes. Kapıyı aç bakayım. İşte Hackerman is hacking. Oğlum bir rahat ol ya. Osman bu yani Osmanlı hala mı güvenmiyorsun ya? Teneke kutuyu alacaktım alışkanlış olmuş 76'dan. Ona da yeni bir güncelleme geldi. Çok ilginç bir şekilde değiştirecekler olayı. Artık şey değil yani. Ya bilmiyorum eskisi kadar grind mı olacak daha sistematik bir şey mi döndü öyle bir şeyler var. Çok ağırlık taşıyorum yine. Evet Preston gel bakayım. A senin kolun gitmiş ya. Senin kolunu halledelim döndüğümüzde. Senlere bayağı bir şey varmış Preston abi. Dürüst otorite. Benimki otorite, ondaki de dürüst otorite. Bakın işte. Şimdi şöyle bir, ben bir şey yapacağım. E, sıralayalım. En değersiz şeyleri Preston'a verelim. Ha, ilk önce bombaları verelim. Al bakayım Preston. Bunları senin. İstediğin gibi kullan. Bunu sana vereceğim. Bunları sana vereceğim. Bunu al, bunu al, bunu al. Kısa çifteyi al. 10 milimetrelik tabanca. Bunların hepsini al abi. Boş biraz sonra istediğimiz yere geleceğim. Ben bunların hepsini geri alacağım ama. Sen bunu mu kullanıyorsun lan? Yok bu benim. Abi şu an kendimdeyim okey. <gülüyor> salak salak. Yaptığım bir şeylere ya. Okey. Okey buradan baya bir şey aldık aslında. Şimdi buradan karşıya geçeceğiz. Umarım yine bomba bomba falan. Ay. Radyasyon. Bir şey bir var mı? burada? Yok sadece mayın var. Rehit kabul talimatları mı? Tamam sana döneceğiz hocam. Önce şunu bir... Heh, şöyle aradan çıkarmış olayım. Oh şuradaki füzyon çekirdeğini de alayım. Oh, oh, oh. Hakikaten de ilaçlar şeyler varmış burada. İyi ee, bunları almış olduk. Bunları burada varmış değil. Burada yapıyorlarmış. Baksana tezgahı var. Tezgah kurmuşlar falan. Rehit kabul talimatları. Russell satın. Hocam sen de burada iyi görünmüyorsun ya. Yani. Sen de şöyle bir suya gir bakayım. Okey. <Gülüyor> Susturuculuk güçlü mü? Atışsız nasıl ya benimkine daha iyi? Benimki otorite abi elimde var. Nasıl atışsız benimkine daha iyi? Tamam bir şekilde şey yaparız. Seni almayacağım. Bakalım Raid kabul talimatlarımı ne, üzerinden ne yazıyor. Yine buradan hakikaten bulmak zorunda kalıyoruz. Bu tarihe göre de sıralamıyorum yani. En son aldığım şeyin üstlere falan da çıkarım ya. Çok şey yapamamıştır ama. Aa oynatıyoruz. Okey. because it is that time of year when we induct our newest members into this most esteemed fraternity. Before their initiation is complete, they must be prepared to receive the mysteries of our order. You can find the substances necessary to open their minds in the drainage, as <laughs> you all remember from your own initiation. Remember that the pledges should be blindfolded before evet abaplarım orada oblitus osa sizlere de iyi sabahlar <gülüyor> yani siz ee, dur bakayım, bunu kullanalım. Neler yapabiliyoruz? Psiko bir şey yapamıyor muyuz ya? Hah, bu psikojet işte. Harika. Böyle aksiyonlarda da aldıktan sonra yavaş yavaş girdiğini artık. loading screenler uzun sürüyor ya ya takılmalar hakkında beni bilgiler sevinirim yani eskisi kadar çok takılma olmadığını biliyorum ama şöyle bir ekrana baktığımda e, kodlama gecikmesi nedeniyle atlanan kareler böyle %0.1 diye bir görünüyor belki normal bir şeydir herkeste olan bir şeydir belki değildir Bilgisayarın hafif bir açıkçası upgrade edilme vakti gelmiş ama artık daha sonra Gel bakalım Preston, devam ediyoruz yolumuza. Aa hala orada bu şelifsiz. Preston gel, Preston gel. Gel gel gel Preston. Aa daha fazla mermiyle çıktım lan buradan. Çok iyi. Bu belki bunu hazırlıksız yakalarım diyeceğim ama hiç Moldon'a girmek istemiyorum. Moldon böyle hem haydutlar, hem süper mutantlar, hem hortlaklar, hem ee, sentetikler şey host e, düşman robotlar tarafından işgal edilmiş bir kent yani böyle içine giriyorsunuz ve hakikaten sizin yüzünüze böyle küçük de olsa bir gülümsemeyle bakan hiç kimse ay burası şey miydi burası? Ya. ya aslında bir tamam okey. Kayıt alayım burada. Kayıt alayım. Bir halledelim edelim burayı. Gördüğünüz gibi burası da böyle kötü bir yer. Gümüş külçemi Sağ el kemikleri savaş öncesi parası evet birisi burada gördüğünüz üzere bir şey bir biri, birisini yemişler yani Hani yememizi yani dersiniz ya yemişler işte ha onu, onu yemişler o şekilde yemişler orada Abi ben buradaki süper mutantların bir kısmını temizlemiştim çünkü ya ben onları temizlemek gibi bir niyetim yoktu aslında ama benim üzerine gelmişler de o yüzden başladığımız iş yapan Bitirebiliriz gibi düşünüyorum. Çatışmacı süper mutant mesela bu. Şöyle. Ya oğlum hemen bomba atma ya. Bombacı. Öldü işte herif. A bak öldü herif. Ama devamı gelecek şimdi. Kim var lan orada? Süper mutant. Karşım. Seni ben... Şöyle ha. Oğlum senin silahını hazırlama sesini ne kadar cool ya. Ha gizlideyiz şu an çok iyi. Ben gizlideysek ayy. Bu ne ya? Ha, bak, bak bak bak geliyorlar ha. Neyse dur ben şu tarafa doğru bir çekileyim. Aaa şu bu, bu varmış burada. Şunu çektik. Güzel. Burada başka bir tuzak var mı peki? Aa. Şey var diyor. Ses geliyor diyor. Ya gerizekalı. Neden şey yapıyorsun ya? Acil durum çağrısını takip. Karşım takip etmeyeceğim ya. Acil durum çağrısını takip etmeyeceğim ya. Benim de acil işlerim var. Benim de insanlarım var. Preston sen yüzünden süper mutantlar buraya geliyor değil mi? Sen süper mutantsın ama gayet de karşı. alabilirsin Şaşırtıcı ama evet öyle gerçekten. Oğlum sen de hemen şarkıyı gir ha. Epik bir savaşa başladığın şarkısı gir. Epik duygusuna giremeden şey bitti. Sevye mi atladım? Allah kahretmesin ya! Abicim ne yapıyorsun sen mi yaptın onu? Ben mi yaptım? Kim yaptı onu? Neyse okey beleşçi Beleşçiyi boş ver. Dur. Şu an ne yapacağız? Aslında dur. Şu an önümüze birçok şeyin açılmış olması lazım. Çilingi yapabiliriz artık. Bay uyku perisini yapabiliriz. Seviye 19'uz. Yeni seviye silahlarıyla erişemiyoruz. Buraya da erişemiyoruz. E çok yapacak bir şeyimiz yokmuş. Aslında. Dur, kapak toplayacaktım en azından. Hazine avcısı değil. nereden kapak? Ha kapak toplayıcı. Bunun sonraki şeyleri ne? Ne kadar harcam gerekecek buraya? Artık bir mağazanın alış kapasitesini artırmak için 500 kapak yatırımı yapabilirsin. Tüccarlardaki alış satış fiyatları şimdi daha uygun. Ya ben buna yatırım yapmak istemiyorum ya. Böyle kalsın yani. Yapalım mı acaba ya? Ben bunu bu böyle tutucam. Öyle, şu an bir kalsın bu. Şu an hemen seviye atlamama gerek yok. Bakalım neye ihtiyacımız var? Bir şeye gidelim. Kesiciyen yollar tarlasına gidelim. Ben burayı temizleyelim ya. Sarın temizledim ha. Orada mayın var. Preston da gizli gizli gelme çekiş mi? Preston yine öleceğiz. Hazır ol. Burada başka birisini görmüyorum ben sadece çekiç Yağmacı var ooo Evet Alüminyum kutuyu alırım yangın söndürücüyü neden alabiliyorum ya yangın söndürücüde ne var ki? Kavuçuk mu var acaba? Dur, şu herifi önce bir aradan çıkarın. neredesin ya? Çekiç Beklemiyordum ama oldu yani. Takdire alalım. Gel bakalım Preston. Ki burada güçlü bir abimiz var dedirten bir olay var yani bana öyle diyor. Ay ay ay ay. <gülüyor> <gülüyor> okay, bunu beklemiyorduk. That's cool. Füze sıkıyor abimiz arkada. Presdurd, presdurd, presdurd. Aa bu baga girdi. Yes! Ya dur füze sıkma ya. Parça te 10 tane parçathe'li bomba. Abo! Füze atarı artık roket atarımız var ya. Ya 16 tane de füzemiz var. Bir sürü alıp kullansak mı? bunu size göster, bunu size göstereceğim ben bir süre. Oha çok ağırmış. Süper Valios. Sen pek de şey değilmişim. Preston gel bakayım. Preston hiçbir şey kalmamış hey. artık. Gövde süsü okay. kalmış. Gel gel, ticaret yapacağız. Lan, oğlum git lan. Pişş, pişş. Sure. Okay. Hocam şunu alıyorsun. Füze atar yok, füze atar almıyorsun. Kısa boru tüfeği alıyorsun. Tamam, bu kadar yeter. Harke edeyim yeter. Zaten şey az kaldı, değil mi? Aynen ki seniorlar tarlası az kaldı. Oraya da yeni bir şey yapmak lazım. Sizin ödülünüz nerede abi? Burada da bakın, yağmacılar falan varmış, süper mutantlar yabancılar arasında şey çıkmış. Çatışma çıkmış. Sosla kaplı pencereyi, tencereye sosak falan okudum böyle, dedim. ne alaka ya? Oo, kuantum. Ne çıkacak? Aa bekçi bot modeli tabii ki. Ha kauçuk. harika. Ramen. Var mı annemizler aramızda? Ne bu? Kural bozanlar. Kural 1. Kavga yok. Bunun dışında baş, baş, başka bir kurallarda da yok sanırım. Oğlum nerede lan benim ödülüm? Burası burayı temizledim ben. Hadi bakayım ben burayı temizledim. Benim ödülüm nerede? Roket atar değildir arada. Başka bir şey de vardır. <gülüyor> Dur, labutları alma. Savaş öncesi paraları al. Çünkü ağırlığı yok savaş öncesi Sen nasıl öldün abi o şekilde? Yatağın altına mı saklanmaya çalışın nükleer bombadan? Çok tuhaf ya. Bunlar da burada bowling oynuyormuş. Aa bowling şapkası da var zaten. İyi ben oynayayım bakayım. Presti, Preston, kendi çekil Preston. Yani en kötü bowling oyuncusu falan herhalde ya. Evet. Bowling, bowling tobu bana plastik veriyordur herhalde değil mi? O yüzden çok da ihtiyacımız yok gibi geliyor. Yıkamış kılısı yaladım. Yedireceğim çünkü insanları yedirmeyi seviyorum. O ne var orada bir şey var. Pro kutusu yok gerek yok. Burada bir şey yok. Nerede lan benim ödülüm? Bir şey vardır ha burada. Her tarafı da radyasyon, radyoaktif şeyler koymuşlar şerefsizler. Haa bahçe sığma. Testleri mi? Oo ekonomik yapıştırıcı. Füzyon hücresi. Baya bir mermimiz oldu ha. Yaz şu şunu olayım en önce çevrede başka bir mutant olduğunu sanmıyorum. <gülüyor> ya o kardeşim yorum yapma böyle şeyler hakkında ya. Aa ha, burası bir nükleer savaş sığınağı gibi ama küçük bir böyle. Selamet kasesi alayım selamet ihtiyacımız olacak. Ya abi biz. Gözümü seviyeyim bombacı garbi bir sus ya atomik mazura topumu, key okay. deyip geçeceğim yani onu ku nüko kuantum alırım. Kuantum böyle bam diye yeniliyor sağladın. Aha radyasyon topumu de vardı var zaten bu. Ben de de vardı. Ayo ben de yokmuş. Nasıl lan ben radyasyon tulumu almadım mı? E, alayım abi, okiyi. Yıkanmış giysi, gündelik kıyafet. Malzeme kutusunu açmam lazım. Ama burada daha iyi bir şey vardır illaki. Hazine kutusu falan vardır abi. That's it. Baseball şapkasını da alalım. İnsanlara şapka verecektik zaten. Ha, ha işte burada benim istediğim şey. ihtiyacım yok lan dur hemen neye ihtiyacın vardı ama dur sakin ol. Gümüş servis yok. Şey. Gümüşe ihtiyacımız yok. Wayne'in Terminali. Dur abi geleceğiz Wayne. Evet ağırlık taşıyorum. Abi kendisini buradan kurtarmaya çalışıyormuş ha, Neden öldü ki bu adam? Ha buraya gelmiş. Ha yukarıda. Evet okey. Artık göl var bundan sonra doğru. Yanlış hareket yapmışsın. Çiftçi tulumu mu? Gerek yok. Ulan, ay mu, maymunu jengles Basketbol topu alalım çünkü kauçuk. Okey sanırım Aha kapı ha, Tuvalet okey e, Burada neden kilitlersin ki Ya tuvaletteki ilk yardım kutusu İlk yardım kutusu neden kilitlersin ya Oğlum ilk yardıma ihtiyacın olduğu zaman ne yapacaksın Kilit mi arayacaksın Anahtar mı arayacaksın evet. Ben burayı da açmadım da kasayı da açmadım ooo Hep böyle bir kasa oluyor ya hazine sandığın yanında Yine şey yaptık Hah it. Oh oh oh Ay, şunları aldığınız zaman böyle güzel bir ses çıkarıyorlar ya Lızır tezgahında ne yapacağım ki ben Bir boyu mu gelişeyi mi look up failed Cool bir hiçbir şey yok. <gülüyor> Vayne'in terminallerine de bakalım ondan sonra. Bu bölümü burada bitirelim. Bakalım çünkü uzadı bayağı. Garbi geri çekil, bombacı garbi geri çekil. Veyn'in kayıtları, kasa oltayı bir çıkart bakayım. David'in Holy ben şey yaparım. Eve vardım. Çocuklar sonunda ağlaya ağlaya uydular. Bombalar düştüğünden bu yana üç gün geçti ve burada her şey falan... Dur ben bakayım ya bu ne diyor. İsteyen hapıplarımız böyle şey yapıp... Okurlar ama... Çok uzun yazıyorlar ya bunları. Üç tane daha var ha. Ay çocukları varmış adamın. Haritaya bir, bir yerdeki bir hastane eklenir sanırım, Boston'daki olabilir. Adam kaçmaya çalışmıyormuş. su kulesinden su çekmiş. Su kulesindeki su biter ki abi, Oraya sürekli su mu pompalanıyor? Ya pompalanıyor duysa bile yani bomba düştü, belki sistemler bozulmuştur. Kendi ağzında bir silah dayanmış. Okey. Vav. Wow. Ha. İrlanda gururu tersanesini ekledi. Yanından geçtiğimiz kurum ekledi. Okay. Dışarı çıkıp kısırası adamın çocukları varmış ama eşi burada değil. Ee, eşi bir hastanede görevli ama çocukları bırakıp dışarı çıkamıyormuş. Bir ara dışarı çıktığında komşulardan birini görmüş. Komşu hortlakmış, ghoul cool olmuş yani. Artık böyle derisi dökülmüş, bozulmuş falan. Öyle olunca ee, komşusu da böyle o neden yapmış bilmiyorum ama ağzına silah dayanıp atışlamış yani öldürmüş kendisini. İntihar etmiş. Çatlak kaseyi de alalım. Evet ilginç bir şey. Hala tabii şey yapmalar. Evet hapalarım. Burada bitirelim artık bu bütün bombacı Garvin'in bu tuhaf e, görünümüyle birlikte bitirmek istiyorum. Çünkü çok komik görünüyor. Ve izlediğiniz için teşekkürler. Umarım bu keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Daha fazlası için abone olabilir. E, destek olmak için aşağıdaki katıl butonundan kanala üye olabilirsiniz.